Bir zamandan sonra bir telefon ayrı bir telefon hoşuma gitti ee... Pro Porsche Design Şu Herhangi bir sponsorlu şey değil Bugün baktım ben de şeylere Şu telefona bir bakar mısın? Reklam meklam değil Sponsor mu sponsor değil Onun için göstermiyorum Bir de bu 2500 euro mu neymiş telefon Porsche Design Porsche Design modeli Yani 2500 euro gibi bir şey Hani Normal telefonlardan da çok pahalı. Ama enteresan bir şey var telefonda. Kampür videoyuma basınca oluyor? Baba olayı söylüyorum. Telefonun buradaki sensörleri arasında ateş ölçeri var. Yani kızıl şöyle baktığında ateşini ölçüyor. Yani AWM'lerde oluyor ya büyük AWM'lerde. Ateş ölçer koymuşlar korona zamanı hani şey alsın falan filan diye. Enteresan lan. Çok enteresan Bu gelir mi Türkiye bilmiyorum Gelmez herhalde <Gülüyor> Yo tabi özelliyor o değil oğlum O enteresan geldiği için onu söyledim o kamerasından falan etkilendim ben. Göstereceğim biraz daha. Ama 2500 Euro telefon. Yani kaç paradan çıkar Allah bilir. Bak şu. Neyi izledim ya ben. Bir şey izledim de. Burada mı söylüyorlardı? Bu arada. Onu bunu bilmem. Bana akkıcıyım baba diyor ya. Jirox. Şu anda. Neredeydi ya O zoom bilmem ne olayı var tamam mı 30K mı? Ne diyorsunuz ya Abi demedin yani Aç eğdin gollarına Baba nereden bakacağım ki ona Huawei Mate 40 Pro ee, Zoom Falan yazalım Pro zoom ha. Bak Çok çok böyle enteresan bir muzum diyor. Bakayım. Dur başlattığı yere bakalım da. Evet evet 50 megapiksel koymuşlar hepsine. 17x falan gibi de bir. Bu nedir ya? Kugender insan lan. Harbi tuhafıma gitti yani. Kamera vesaire. Az daha zorlasak kraterleri sayacağız zamanı <gülüyor> atayım. Dur. P40 Pro değil bak. Bu başka bir de, Bu yeni çıkan. Yeni çıkan. Plus'ı mı? Bir şey mi o? P40 değil mi yeni çıkanı? yok bu 6 ay önce diyor. Oğlum yeni çıkan ne o zaman? Adı ne yeni çıkan? OAE telefon tanıtım diyelim. Hah Mate P40 mı? O baş Mate diye mi ayrılıyor bunda? Mate P, Mate 40 ha Pro kamera. iPhone 12 ile yapmışlar bak mesela. çok zorlan. Bu bayağı tercih meselesi ha onu söyleyeyim. Bu hayvan gibi tercih meselesi. Baya bence tercih meselesi. Sol diyen de var mesela. iPhone alır diyen de var. Chatte. Oğlum Huawei baya ambargo Ve baya baya devam ediyor ve en çok satılan telefonlardan biri oluyor. iPhone'dan sonra geliyor değil mi? Çok enteresan lan. Çok enteresan lan. Harbiden. Harbiden çok... Tuaf geliştiler yani. Şaham ama Huawei büyük yani mesela kaç para diyor bakalım bir Huawei e, Mate 40 Pro Porsche. şeydi. nereden baksan yarı yarıya düşüyordur muhtemelen. Baba fiyatları nerede yazar ki bunun? 2.300 Euro diyor. 2.300 Euro. Porsche'si 2.300 Euro. Aa bu Porsche design. <Gülüyor> ne oluyor aman akayım? Bu da Taycan ha. Güzel yapmışlar tanıtımı. Seramik bilekle White varmış. Bu dizaynında. Düzüyle bunun arasında fark var galiba ya. 2300 Euro. Çok Zaten şey ya. 2300 Euro kaç TL yapıyor normalde? 21.000 öyle yapıyor. 9'da öyle gelir. 30-30. Bu Türkiye'de 30. Size söyle Bu TR'ye gelmeyebilir As hatta. Bilalar, hoş Bu TR'ye gelmeyebilir. Enteresan. Enteresan. En az 40. Yapmaz lan 40 herhalde. Bu reklam çok güzel. Bakayım TwoFace. da yeni ilerden. Vaa abi lan. Ben... İşte bu dediğim fotoğraflar koleksiyon demektir. Nasıl süpür? Çok zor abi. İşte <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Ne oluyor, yine gidiyorsun? Benim koleksiyonunda sadece belirli şeyler İşte <gülüyor> Keşfedti mi yollara? Başka? <gülüyor> <gülüyor> Geceyi renklandıranları. Bu. İşte bu. <gülüyor> Eski meyan yılların izlerine. Yaman ben senin söylediklerini bilmiyorum. Klasik. <gülüyor> ana ne? <gülüyor> <gülüyor> ana. Ne? Ana abla seviyor sana Mal mal konuşuyor. Kim lan? Ali. <gülüyor> ha, Ali mi aşağıda konuşuyor? Buranın sahibinin namına koyu falan diyor ha? <gülüyor> Oğlum aptal <gülüyor> mı çocuk ya? Allah'ım ya Rabbim. <gülüyor> Salak ya. Gidiyor orada kızlar artisik yapıyor bu da. Gel <gülüyor> gerizdeki ya geride burada burada adam odada mı kuyu seviyor sana şu an? He bana gelmiyor ha? Alo. Ona evet de de onu mısın? diyorum sana. Oğlum senin sesin bende niye gidiyor arada Ali. Sadece senle benim aramda oluyor böyle hiçbir kopuklu farkında mısın? Ya benle senin aranda oluyorsa? Yani hangimizin öncelikli söylendiğine farkı var? Bu nasıl? Bence senden oldu? oluyor. Ben oluyor zaten yani? baba ben za bak bir şey diyeceğim. Bence Kanka senden ben oluyor. Girdim girdim düzelmedi ama sen çıkıp girin.